Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpsü opak alnı der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi Bedrin aslanlar ancak bu kadar şanlıydı Şanak kale içinde. Ale içine beni Ölmeden mana karşı of genç